Fiskiyesi montaj yapmayı düşünüyorum. Bu TOFAŞ Far Fiskiyesi. Ama şimdilik şöyle bir şey var. Artık bu TOFAŞ'ın far fiskiyelerinde sahte yani arkadaşlar herhangi bir fiskiye yok. Ee, görüntü amaçlı takılıyormuş. Şimdi biz bunları hayata geçirerek e, aracımıza uygulama yapacağız. E, şöyle söktüm ben bir kısmını. E, bu şekilde koyduğumda Biraz işlem gerekiyor, biraz buraları yontup, tabi tamponu da buradan geleceğiz, bunu hayata geçireceğiz, şöyle de şey aldım, bir tane kaput fiskiyesi, bunu ürün üstüne montaj etmeyi düşünüyorum, İlk olarak şimdi buranın ölçüsünü alıp bunları güzelce tıraşlama işlemi yapacağız, ondan sonra montaj işlemlerini yavaş yavaş geçeceğiz, umarım sizler için faydalı bir video olur, o yüzden arkadaşlar bu videomuza bolca beğeni ve yorum atmayı unutmayın, şimdi bunun buraya oturtma işlemleri ve montaj işlemlerine başlayalım. Fiske için şu an tek motorla deneyeceğim. Olmadı ikinci motorun montajını yapacağız, borlar, çekim işlemlerini yapacağız. Şimdi yavaş yavaş montaj işlemine başladım. Bakalım nasıl olacak. Tek fiske yetmezse ikinci fiske motorunu yerleştireceğiz. Arkadaşlar bu boruda kullanacak olduğumuz borunun ebatı 5x9 yazıyor. Şu şekilde. Horkunç olacağız suyu iletebilmesi için bizim fiskiyedere. Bir de şöyle TL'lere ihtiyacınız olacak iki tane. Şimdi bakalım malzemeler bunlar. Bu şekilde malzemeleri hazırladım. İnşallah kazas belasız bir işlemle sonlandıracağız. İlk olarak şu alttaki çapağı bir alalım. Yani biz bunu kullanmayacağız. Çünkü altında Sıkmalı vidalı sistem var. Şu şekilde. Şunu kullanacağız, şimdi şöyle bir deneyelim, bunu bu şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, buradan şöyle göstereyim, şu buraya oturacak, şu kafaları keseceğiz komple çünkü bunlar boş. Ee, bunu da ortaya delip bu şekilde atacağını düşünüyorum. Şöyle yukarı çıkarayım, bu şekilde yani bizim piskiye şu olacak, şurada yönünü ayarlayıp tam farları atacak şekilde tek şekilde görüntü bu şekilde olacak araç üzerinde. Evet bunda tam ölçüsünü alıp şuraları şöyle biraz keseceğim. Şimdi onlara başlayayım. Arkadaşlar şöyle içerisine e, elinden geldiğince oymaya çalıştım. Şu şekilde olacak. Bunu buraya tutturdum. Mu, şu kavisini vermeye çalıştım. İç kısmını yedim. E, aynı şekilde öbüründe de yapacağız. Ondan sonra bunu zaten içerisine takıp, buralarını tıraşlayıp güzel şekilde arkadan sıktıracağız. İlk bir tanesi montajını yapacağız. Sizlerle birlikte göstereceğim. İkinci de ben kendim. E, Tamamdan sonra son aşaması sizlerle birlikte olacak. Şuradaki tırnakları keseceğim Sadece burada olacak arkadaşlar Sonra buraları güzelce boyayıp macunlayıp kapatacağız Görüntümüz bu şekilde olacak. Buraları boyacağım arkadaşlar, kestim. Şu açık olan yerleri de macunla kapatırım ya da herhangi bir şeyle. Görüntü şu şekilde olacak. Bunu şuraya oturduğunu düşünün. Şöyle. Bu şekilde oturuyor. Ee, bu şekilde de tam buraya oturacağız. Şimdi altında olduğu için yerine geçmiyor. Orayı delacağız. Bu buraya tam bir şekilde oturmuş olacak. Arkadaşlar işimiz temiz olsun diye komple farı alttaki sinyali söktüm çünkü tam şuraya koyacağız ee, buradan bir delik açacağız şuradan hortumunu iyice alabilmek için burayı böyle güzelce açtım şimdi bakalım bunun montajını yapacağız buraya tam şu şekilde güzel olacak gibi yapmak isteyenler yapabilir Bakalım tabi motorun gücü yetecek mi? Şimdi şuraya hizaladıydım. Ee, buraya delik açacağız tampona. Ee, bunun montajını yapıp tek bir e, farla far fıskiyesi bir deneme yapacağız. Bakalım gücü yeterli mi? Sonra ikincinin de bağlantısını yapacağız. İşlemimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar duvar delilisi var elimde o yüzden laf atmayın. Evet tamponumuzu deldik. Arkadaşlar elimizdeki olan malzemelerle çalışıyoruz şu an. Şunun geçeceği delik kadar delmem lazım. Olmadı başka bir şey kullanacağım burada. Punch gibi bir şey kullanabilirim. Çünkü bayağı bir geniş. Pançımız varmış onunla genişleteceğim. Artık ortasını delip biraz zorluk çekebiliriz. Şunun zaten altında gözükmeyecek. Anch ise arkadaşlar arkada şeyde kullanmıştık. Ee, geri gelip sensörlerinde kullanmıştık bu pançı. Aynı şekilde bu pançta da buranın deliklerini şöyle görelim, şöyle açtık. Şimdi bir deneme yapacağız. Ee, Fiskeyi bağlayıp şu şekilde olacak. Bakın buraya tam oturuyor. Tam oturacak şekilde farın e, şeyin fiskelerin atışlarını oraya doğru çevireceğiz arkadaşlar, atış yönünü tam para çarpacak şekilde olacak far zaten burada yavaş yavaş yapıyoruz şu an şimdi hortumu bir takıp deneme yapacağız hortumu şuradan bir geçirelim hortumu buradan bir geçirdik sonra buradan geçirdik Şimdi şuna bir takalım, bir denemeyi yapalım bakalım nasıl oluyor. Şimdi bunu sabitleyeceğiz, şu somunu sıkacağız artık. Herhangi bir su kaçağı olursa tekrardan müdahale ederim ben. Aslında Dyson da bu ağızları kapatmak isterdim ama şu anlık yapmayacağım. bu buradan geçmedi. Bunu dışarıdan yapacağız. Arkadaşlar biraz zor olsa da bunu yine taktık Biraz da Japon'dan destek aldık burada. Yapıştıracağımız yer vardı orayı yapıştırdık. Bunu buraya tam bir için. Şimdi artık borutunu çekeceğiz. Delgeçe vura vura. Şey boruyu tamponun bu altından çekeceğim. Tampona bağlı şekilde. Bu şekilde götüreceğim. Bortumda 4 metre yeterli arkadaşlar 4 metre almanız. 4 metrelik bir tane. İkinci birleşimini yapacağız Burada. Evet hortumu şimdi bu şekilde bıraktım. Çünkü şurada bir tane T atıp şu bölümde T atıp tekrardan buraya giriş yapacağız. Burada da bir tane T kullanabiliriz. O yüzden şu an hortum bu şekilde kalacak. Şimdi ikincisinin de montajını yapacağım arkadaşlar. Zaten ilkini gördünüz. ikincisini de çekmeye gerek yok. Bunu yaptıktan sonra bağlantı kısımlarını sizlerle, sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi hızlıca bunun montajına geçip bağlantılarla birlikte görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar bunun Fiskiyesi hortumunu buraya getirdik, bunun ikisini de çektik. Şimdi ikisini birleştireceğiz şöyle T ile. Şöyle denk gelecek şekilde hizalı bir şekilde. Sonra T ile şuradan çekeceğiz. Sonra bununkide tam buraya denk gelecek şekilde ayarlayacağım hizasını şu şekilde. Bunu da burada birleştireceğim. Şöyle. Sonra buradan tek hortum olarak çıkış yapacağız. Onu da hemen çıkışını yapalım. Şurada bir tane yer var. Evet. Şu şekilde üçlü bağlantı yaptık. Şu şekilde üçlü bağlantı yaptık T ile. Şöyle de bir kelepçe atayım. Herhangi bir sarsılma oynama yapmasın diye. E, su kaça olursa arkadaşlar e, tekrardan hortumları söküp Dyson'da ya da sıvı contaydan bu işlemi giderebilirsin ama en sağlıklısı Dyson sürmek. Şöyle bir tanesini çektirdim. Şunu da şey yapayım. Hem onun da boğazını sıkmış olur. şekilde. Evet. Al şurlarına. Bu kullandığım siyah küçük hedemcelerden. Şimdi toplayacağız, testine geçeceğiz. Montajlar bu şekilde. İşte boyama işlemi kaldı arkadaşlar. Bu uçlarını boyayacağız. Fazla tam önemli değil. Tam olarak e, söküp takma vidasını takmadım. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra deneyeceğiz Şimdilik böyle. Şu biraz daha aşağıya vereceğiz. tam kapanmadı. Ön taraflar da atıyor arkadaşlar bir motorla. dört tane hem farlarımız hem ön camımız suyu çalışıyor. Evet umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Ufak bir ayarlamadır. Tamamlayıp videomu sonlandırıyorum burada. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.